Evet şu anda ocağımızın yanına vardık. Ocağımız iki gözlü. Tüpten doğal gaza geçiş yapacağız. Eski sistem. Tüpten. Eski sistem. Evet. Eski sistem. Doğal tüpten doğal gaza geçiş yapacağız. Şu anda e, işleme devam ediyoruz. Eski malzemelerini söküyoruz. Tüpten direkt iptal ediyoruz. Bu hortum tüpen bağlı. Evet, tüpe bağlı. Müsluk ortamı değil yani bu. Yok, normalde genel tütün filiş ortamı. Eski aparatlarını söküyoruz, tüfe bağlı aparatlarını söküyoruz. Şöyle yapacağımız. girişlerini söktük. Tekrar buraya doğalgaz giriş, dişsek takacağız. Bu eski parça. Evet. Bu da yarı parça. Şu anda teflon bant saracağız. Gaz kaçırmasın diyeyim. Aşağı yerine sıkıştırıyoruz. Bu doğal gaz hortum girişi. Bu şekilde bunu tekrar contasını değiştireceğiz. Yeni contada yapacağız. Doğalansın yapacağız. Kör tapasını söküyoruz. Vanamız kapalı durumda. Yeni contamızı takıyoruz oraya doğal gaza göre uyumlu conta. Şurada bir tane alıyoruz. Contayı yerine montajını yapıyoruz. Diş sevmeyi burada bağlantısını yapıyoruz. Kesebiliyoruz mu? Kesme şansın yok bunlarda. Allah Allah. Bu standarttır. Şu anda hortum bağlantını yaptık. Karayıl sıkıntı yok. Tekrar memeler değişecek. göre şu anda değişip doğalgaza göre uyumlu meme takacağız. Tamamdır. Şu anda söktüğümüz tüfe göre meme. büyük göze farklı ona takıyoruz. Büyük göze, büyük göze takıyoruz. Şekil sıkıştırıyoruz. Tekrar anahtarına kontrollü şekilde normal şekilde sıkıyoruz. 2. mengenemize tekrar Bu şekilde anahtarını sıkıyoruz. Emeşlerimiz tamamlanıyorlar, taktık. Evet, tekrar montajını yapıyoruz. Tekrar parçaları yerine takıyoruz. Bu şekil. işlemimiz tamam gözlerini yine takıyoruz ızgaramıza takıyoruz ocağını pişmiştir